Merhabalar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size Satürn 3. evde ne anlama gelir? Satürn'ün 3. evdeki etkileri nelerdir? Ve transit Satürn 3. evden geçerken hayatımızda neler oluyor, bitiyor? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Evet, ben astrolog Arif. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz ve videolarımı beğendiğiniz için de şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir süredir Satürn konusuna çok böyle ciddi anlamda derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Ve bu yaptığımız dalışla alakalı işte işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Etkilerini anlatıyoruz ve hiçbir yerde bulamayacağınız derinlikte bir incelemeler yapıyoruz. Eğer daha önceki Satürn konusuyla alakalı videolarımı izlemediyseniz mutlaka onları izleyiniz. Ki bu bölüm Satürn'ün konularının biraz daha derinleştirilmiş iç meselelerini anlatan bir video. Evet arkadaşlar, üçüncü evde de Satürn transiti. Öncelikle üçüncü ev neydi? Önce bir ona bakacağız. Üçüncü ev arkadaşlar, birisi kardeşleriniz anlamına gelir. İkincisi ilkokul arkadaşlarınız anlamına gelir. Üçüncüsü e, iletişim evidir. İletişmek, evet iletişmek ilkokul çağı tarzındaki, ilköğretim okul tarzındaki bilgiler anlamına gelir. Dolayısıyla da iletişmek, iletişimi öğrenmek, konuşmak, konuştuğumuzu anlamak, konuştuğumuzu anlatmak, daha çok bu iletişimle alakalıdır ve aynı zamanda yazılı belgeler anlamına gelir. İşte arkadaşlar Satürn ne yapıyordu? Bulunduğu yerde kısıtlama getiriyordu değil mi? Eğer sizin natal haritanızda Satürn 3. evinizde ise orada iletişimle alakalı problemler oluşturabilir. Tabi sadece bu evle alakalı değil. Orada hangi burçta ve o burçta diğer gezegenlerle ya da evlerle ya da MC, ASC noktalarıyla yaptığı açılar da bize çok önemli bilgi veriyor. Çünkü üçüncü ev e, orada ciddi anlamda bir durum, bir duruma neden oluyor. Arkadaşlar, Satürn üçüncü ev transiti yapmaya başladığında Kişi uzun zamandır gündemi işgal eden pratik meselelerin şimdi enerjisini profesyonel arka planını, düşüncelerinin de değerini derinleştirecek yeni şeyler için kullanmaya başlamasına olanak sağlayacak şekilde düzenlediğini hisseder. Çünkü bizim haritada 3-9 aksı dediğimiz bir alan vardır. Bu iki aks bilgi aksıdır arkadaşlar. İletişmek ve bilgi aksıdır. Sizin yüzeysel bilgileriniz 3. ev ikizler burcu olduğu için bu ikizler burcundaki yüzeysel bilgileriniz Üst oktava taşınması gerekiyor. Yani akademik bilgi düzeyine taşınması gerekiyor. Sen örneğin e, bir e, Ayşecik kitabı okurken ilkokulda liseye gittiğin zaman ya da üniversiteye gittiğin zaman artık derin felsefik kitaplar okumaya başlarsın. Romanlar okumaya başlarsın. Neden? Çünkü artık senin levelin bir üst levele geçmesi gerekiyor. İşte Satürn arkadaşlar bulunduğu yerdeki idrak seviyesine, gelişim seviyesini bir üst levele, bir üst oktava Çıkarır. İşte o üst oktava çıkartırken de ne oluyor biliyor musunuz? Acıtıyor, acıtıyor, acıtıyor. Peki nasıl acıtıyor? Sizin iletişim yaptığınız kişiler, konuştuğunuz kişiler ya ben konuşuyorum konuşuyorum karşı taraf anlamıyor. Konuşuyorum konuşuyorum karşı tarafı anlamıyor. Peki o anda derinlemesine şöyle düşünsen. Benim konuşacağımdan ziyade karşı tarafın konuyu nasıl algılayabilir düşündükten sonra ona onu anlatmaya çalışsan onun gözünden ya da onun zihin yapısından dünyaya bakmaya başlarsın. İşte Satürn senin 3. evdeki idrak kapasiteni bu şekilde artırır. Diğer taraftan Satürn'ün natal 3. evdeki retroları, espozisyonları da kişinin zihinsel ya da konuşmayla alakalı problemlerine sebep olma durumu olabilir. Ya da 3. evin yöneticisiyle Satürn'ün bir kare açı alması da yine buna benzer durumlar oluşturma pozisyonu olabilir. Yani pozisyonu diyorum işte bahsettiğim o kırmızı esterden falan dolayı. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi 3. evden geçen bu satürn transiti bu dönemde satürnün bir önceki toprak evindeki transitinden olduğu kadar yani toprak elementindeki satürn transitleri daha ağır geçer. O kadar ağır hissedilmese de yani buradaki şunu anlıyor olmanız lazım artık bu videoyu. Toprak elementi dediğim zaman Oğlak Başak ve Boğa burçlarından geçti, geçerkenki kadar ağır olmasa da bu kadar ağır hissedilmese de 3. ev fazının önemi kişinin entelektüel yönelimi az önce bahsettiğim gibi o entelektüel yönelimi olup olmamasıyla veya ya da iletişim veya seyahatle ilgili bir işte çalışıp çalışmamasına da bağlı olabiliyor. Bu dönem esnasında bir kişi gereksiz yere endişelenmeye ve kendi fikirleri ve bilgisinin derinliği hakkında güvensiz duymaya eğilimdir. Çünkü ben konuşacağım, beni anlayacaklar mı? Konuşsam mı konuşmasam mı? Konuşup başıma iş açacağım gibi böyle değişik korkular gelebilir. Kişi zekasını ifade etmekte derinlik ve pratiklik kazanması gerekiyor az önce söylediğim gibi. Ve bu derinlik ve pratiklik kazandıracak yeni veriler, yeni bilgiler ve yeni beceriler öğrenmeye konsantre olması gerekiyor. Araştırma veya her çeşitlerin düşünme için mükemmel bir dönemdir ve kişi eğitim planlarını, öğretim, yazma, hani az önce bahsettik ya, evraklarla alakalı durumlar da olmak üzere yazma metotlarını veya kendi fikirlerini ifade etme şeklini yapılandırmak için daha fazla çaba harcar. Ciddi analiz yapma, pratik düşünme fikirlerini daha belirgin olarak ifade etme konusunda vurgu güçlenir. Bazı insanlar bu dönemde Arkadaşlar bu dönem yani üçüncü evden başlayıp da üçüncü ev süresince arkadaşlar gece geceleri mesela kaç saate kadar kitap okuduklarını ya da işte ilmini geliştirmek için hangi seminerlere gittiklerini, bilgi araştırdıklarını ve bu alanda da ciddi anlamda araştırmalar içerisinde oldukları hatta iletişimle alakalı metotlarını geliştirmeye çalıştıklarını gözlemleyebilirsiniz. Çünkü oradaki o korku, oradaki o gerginlik onu ne yapacaktır, bir arayışa itebilir. Ve aynı zamanda seslerinin tonunun da değiştiğini gözlemleyenler var. Çünkü o üçüncü evde hani iletişim sesle de olan bir şey olduğu için sohbet etmek, Satürn onu biraz kalınlaştırdığını söyleyen gözlemleyen astrologlar olduğunu söylüyor. Kim söylüyor, Stefan Araya'ya göre öyleymiş bu iş. Ben kendim gözlemlemedim ama gerçekten orada iletişimle alakalı artık hani birisine bir şey söylemeyeyim bari bak. Başıma iş açıyorum deme noktasına gelen kişiler var. Çünkü orada kişi zihinsel ve idraksel yapısını ve insanlarla iletişimsel yapısını gözden geçirmesi gerekiyor. Öyle eskisi gibi Lamber gümbür hayt höyt höyt möyt diye konuşamazsın diyor. Çünkü oraya satürn geldi. Yani insanların anladığı dilden konuşacaksın diyor. Kendini ifade ederken kalbinle de temasa geçireceksin. İdrak kapasiteni geliştireceksin. Öyle iki kere iki dört etti. Dördü ikiye böldün iki etti gibi yaklaşımları bir üst levele çıkaracaksın diyor. Şimdi benim oturduğum yere yakın bir tane ilçe var burada. İsim vermeyeceğim çünkü hani bütün bir toplumu aynı kefeye koymamak için. Bizim diyor adam buralılar diyor. Lafın diyor sonunda söylenecek lafa başında söyler diyor. Konuşmanın diyor sonunda söylenecek lafı başında söyler diyor ve diyor konuşma biter diyor. Ve bu da çok gıcık ve ters bir durum oluşturuyor. Eğer sen konuşmada lafın sonunda söylenecek lafı da başında söylerse konuşacak bir şey kalmaz geriye. İşte bundan dolayı da değerli arkadaşlar Satürn orada sana diyor ki bir konuşmayı bile diyor belli bir hiyerarşik plan düzeninde yapmalısın diyor. Yoksa İletişimsiz kalırsın, dostsuz kalırsın diyor. Ve oradaki satürn sana bir şey daha söylüyor. Bak sana bunu hiç kimse söylemez. İnsanların arkadaşlar en önemli iletişmesi gereken, iletişim kurması gereken kişi kimdir biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Arkadaşın mı? Baban mı? Annen mi? Sevgilim mi? Kız arkadaşın mı? Karın mı? Çocukların mı? Hayır yanılıyorsun. Kim biliyor musun? Senin iletişim kurman gereken birinci kişi kendinsin, evet yanlış duymadınız. İletişim kurmanız gereken ilk ama ilk öncelikli kişi bizzat sizin kendinizdir arkadaşlar. Kendisiyle iletişim kuramayan kişi hiç kimseyle iletişim kuramaz ve o kişi yalnızlaşır. Her insanın içinde bir çocuk olur. Bazılarımızda yaralı çocuk olur. Bazılarımızda daha iyi bir e, çocukluk Geçirmiş olanların yaralı çocuklara fazla yaralı olması. Ama herkeste vardır bir yaralı çocuk. Kişi arkadaşlar yalnızlık hissediyorsa, aşırı yalnızlık hissediyorsa kişinin kendisiyle iletişim kopmuştur. Bunun anlamı kendisiyle iletişim kurma, kuramamanızın yani kendinizle iletişim kuramamanızın altında yatan ana unsur yaşamınızı başkalarınızın yani yaşamınıza başkalarının beklentisi üzerine kurmaktır. Sevgiliniz var, karınız var, sizden beklentisi var veya yok ama siz ondan bir şey bekliyorsunuz ve onu memnun etmeye çalışıyorsunuz ve sürekli olarak onun beklentisi üzerine bir yaşam geliştirmeye çalışıyorsunuz. Özellikle bak terazilere söylüyorum. İyi dinle terazi. Terazi stelyumlarda dahil. E ve sen yaşamını başkalarının beklentisi üzerine kurarsan yalnızlaşırsın. Ve bu yalnızlık ana sebebi kendine iletişim kurmamandır. Kendinle iletişimi olmayan insanın başkalarıyla da iletişim olmaz. Ve Satürn sana bunu döve döve anlatır. Anlarsan, anlamazsan o iletişim problemleri devam eder. O yüzden kişi kendi kalbiyle, vicdanıyla iletişim kurması gerekir ki dış kaynaklara yönelimdeki iletişim önce bir kapatır orada Satürn. Evet, devam edelim. Bunlar Stefan Aray'a ile ilgisi yok. Bunlar benim kendi hayat tecrübelerim ve aynı zamanda kendi astroloji bilgilerim arkadaşlar. Bunları öyle her yerde bulamazsınız. Valla konuşurken insan susuyor. Kusura bakmayın. Evet. Nerede kaldık? Kişinin sesinin tonunu da değişebilir demiştik. Bazı gelişmeler arkadaşlar fikirleriniz ve düşüncelerinizin dayanacağı daha sağlam bir yapı oluşturmanız gerekir. Yani bir şeyler söylüyorsunuz. Düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama belki de atıyorsunuz kafadan. Belki hiç öyle bir şey yok. Bunu neden sonuç ilişkisine dayandırmanız gerekiyor. Kanıtlı konuşmanız gerekiyor. Delilli konuşmanız gerekiyor. Hani ne diyor adam? Çıkıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki profesörlere göre işte oral bir diş fırçası çok sağlığa faydalı bulundu. Ulan kim onlar? İsviçreli bilim adamlarına göre işte ee, Mozart'ın son zartını dinlemek bilimsel olarak çok faydalı olduğu kanıtlandı. Kim lan o İsviçreli? Bak bununla ilgilenen yok. Ama adam orada dayanak getiriyor ya. Falanca kitabın filanca bölümünde feşmekence alim efendi hazretleri şunları söylemiş. Ulan git bir bak bakalım sen efendi hazretlerin hayatı ne kadar efendi, ne kadar hazret adam. Yani ya da Hakikaten Hazret mi ya da Hazret kaç eser yazmış, Söylediği şeyler tutarlılık derecesinde. Hangi kitapla neyi kıyasladın da onun Hazret olduğunu söylüyor? Gibi. Buna benzer bir sürü şey vardır. İşte bunu konuşurken arkadaşlar filanca alimden, filanca üniversite hocasından, filanca profesörden, feşmekence şundan bundan söylediğin zaman bu kanıt oluşturuyor. İşte sen kalbinden söylediğin bir şey de söylersin. O kalbinden konuştuğun şey Herkes içinde hisseder. Hiçbir kanıt göstermeyebilirsin. Evet ya adam doğru söylüyor dersin. Ama zihnen kabul ettirmek istediğinde altına bir dayanak koyman gerekiyor ki Satürn sana orada eğitim faaliyetlerini, öğretim faaliyetlerini artır. Kendi konuştuklarının, iletişim kurduklarının ve eğitim seviyenin altını doldur der. Ve aynı zamanda 3. ev burası. Aşağı yukarı bir insanın da 7-7,5 yaşlarına, ilkokula başladığı yaşları da bize gösteriyor. Ve orada da ne oluyor? İlkokul başlıyor. Evet, dedik ki daha sağlam bir yapı oluşturmaları gerekiyor. Neyi? Fikirleri için daha sağlam bir yapı oluşturmaları gerekiyor. Düşünmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Yani bu düşüncelere bir sağlam alt yapı. Bundan dolayı da kişi bu amaca hizmet edebilecek daha eğitimsel faaliyetler üstlenir. Ve özel araştırmalara girişir. Çünkü bu dönemde öğrenilen fikir, bilgi, becerilerin çoğu gelecekte Büyük oranda kullanılmasa bile kişinin böyle çe çeşitli e teknikler ve bakış açılarıyla tanışması gerekir. Neden? Çünkü ot gelip ot gitmeyeceksin bu dünyadan. Kendini geliştirmen gerekiyor. Bilgini artırman gerekiyor. Bakın, şimdi günümüzde herkes parayla hava atıyor. İşte onun arabası var, ötekinin evi var, bilmem kimin şuyu var, bilmem neyin bunu var. İşte o ona bu parasıyla üstünlük sağlamaya çalışıyor. Gelişim tamamen duruyor. Bakın Allah Kur'an'da ne diyor biliyor musunuz? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bak tekrar edin, Bilenle bilmeyen bir olur mu? Demek ki bilen adam üstün adammış. Üstün olmak istiyorsan bileceksin. Tamam mı? O yüzden de önemli olan Allah inniğinde şey olmak, üstün olmak. Tabi bu kişiyi bağlar. Ben böyle düşünüyorum. Senin için kriter başka olabilir. Onu bilmem. Bazı insanlar bu dünya ilim sahibi olmak için geliyor. Bilim sahibi olmak için geliyor. Bazı insanlar para kazanmaya geliyor. Ama arkadaşlar ne sahibi olursan ol. Her şeyin cahil sahibi çok tehlikeli. Çok cahil insan her zaman tehlikeli olur. Burada Satürn sana öğren diyor. Evet. O yüzden de farklı bakış açıları karşındaki kişinin gözünden dünyaya bakabilme gibi e, bu tarz durumlarla kendi içsel olarak tanışmana vesile oluyor. Kendi kişisel deneyim bazında teorileri, kavramları ve metotları karşılaştırmaya ve değerlendirmeye yardımcı olacak bir bilgi birikimi sağlıyorsun ve bu sağladığın bilgi birikimin de belki yakın zamanda kullanmasan bile ileriki zamanlar için senin için ciddi anlamda altyapı oluşturabiliyor. Kişinin kendi zekası hakkında güvenlik duygusunu derinleştirebilmesi için bu dönemde daha geniş öğrenme veya araştırması gereklidir. Burada çok önemli bir konudan bahsediyor Stefan. Diyor ki, kişinin kendi zekası hakkında güvenlik duygusu. Ulan insan kendi zekası hakkındaki güvenlik duygusu olur mu? Değil mi? Neyin güvenliği bu? Ne saçmalıyor? Ya da ne demek istiyor? Hani Bu bir kitap arkadaş böyle okunur. Onda size söyleyeyim yani. Şimdi Stefan şunu söylüyor. Bazı insanlar var arkadaşlar, benim tanıdığım birisi var. Mesela kovaların Başak stelyumlu kovalarda bu çok olur. Kendi bilgisinin yetersiz olduğundan bir korku duyar. Ne demek bu? Ya aslında alt taraf dolu. Bir sürü bilgi var. O kadar çok bilgi var ki o bilgilerin sentezlenip de aktarılması gerekiyor. Ve bir doğru yargıya varması gerekiyor. Ve o doğru yargıyı karşı tarafa aktarması gerekiyor. Bunu yapamıyor. Niye biliyor musun? Bilgisiz olduğu için değil. Korkuyor. Ya yanlış bilgi verirsem ya da benim bilgi verdiğim ortamda birisinin bilgisi benden üstün olur da ben başarısız olursam, ben madara olursam diye korkuyor. Ve orada ne oluyor? Zekası ve bilgisiyle alakalı güvenlik bunalımına düşüyor kişi. Bak bunu sana hiç kimse söylemez. Çok çok çok ileri düzey bir bilgidir. İşte kişi kendi bilgisinden emin olmak için ya da taşıdığı bilgiyi aktarmak için illa o bilginin altına sentezleyip imzasını atması gerekmez. Peki ya ne yapacak hocam? Korksun, pussun, otursun hiç konuşmasın, dinlesin mi? Ama adamda bilgi de var. Hayır. Arkadaşım, sen felsefe okudun mu? Felsefe okumadıysan önce git oku. Felsefe. Aristo oku. Platon oku. Tamam mı? Şimdi Platon'u okursun. Aristo'yu da okursun. Tamam mı? Mesela Aristo'nun bir teorisi vardır. Entellegia. Çok güzel bir kavramdır entelegia. Ruhu anlatır orada. Mesela bir baltadan bahseder. Baltanın kesmesi baltanın neliğidir der. Nelik diye bir kavramdan bahsediyor. Baltanın özüdür diyor. Yani baltada kesme kavramı, kavram olarak ne işe yaradığı kavramı senin zihinsel olarak kendi içinde taşıdığını söylüyor. Bunu kim söylüyor? Aristo söylüyor. Bu benim fikrim mi? Değil. Ben diyebilirim ki Aristo'ya göre baltanın kesmesi baltanın neliğidir. Çünkü entelegiye teorisine göre 3 tane ana cevherden oluşur diyor. Tamam mı? Bunu bilginin altına imza atmana gerek yok ki. Bunu sentezlemene gerek yok ki. Ahmet'e göre böyle, Mehmet'e göre şöyle, Cafer'e göre böyle diyeceksin. Ne yapacaksın Sokrat'la Aristoteles'i kavga ettirip Platon'la vuruşturmayı? Seni ilgilendirmiyor. Onlar Onlar böyle söylüyor. Bana göre nasıl? Vallahi ben de işte ikisinin ortasında kaldım diyebilirsin. İlla bir yargı belirtmek zorunda değilsin. İşte orada sonuçtan ziyade fikirlerle beyin fırtınası yapabilmek güç, kuvvet, kudret, alim olan Allah'ın senden açığa çıkması tüm bu esmalarla birlikte oluyor. Tamam mı? İşte o yüzden de Bilgimle insanları yanıltırım düşüncesi olabilir. Ki burada çok önemli bir nokta var 3. evde. Evet bilginle alakalı güvenlik ve doğru söylemen durumundasın. Özellikle 3. evinden geçerken Satürn özellikle Satürn terazi döneminde doğanlar arkadaşlar yalan söylememeye çok dikkat etsinler. Çünkü orada Satürn çarpar. <gülüyor> yani sorumluluğunu almadığınız bir bilgiye de girişmeyin. Yani gittin işte bir kovasın. Bir kovadan daha kötü, cahil bir kovadır. Örnek veriyorum. İşte Uganda'daki e, siyasetçilerin yaptığı şey çok büyük hata. Onları bir gün gelecek asacaklar filan dedim. Bir sürü Uganda'dakilerden bahsettim. Ulan Uganda'da siyasetçi yoksa ne olacak? Yani burada nasıl olsa sorumluluğu yok. Uganda'ya hiçbir zaman gitmeyeceğim gibi bir kafayla önüne gelen atıp tutarsa ya da işte senin müdahil olamayacağın alanlarda, sorumluluğun olmayan alanlarda fikirler, yargılar belirtirsen de o Satürn transiti esnasında seni ne edecek? Eller. Mesela günümüzde sosyal medyada mesela bana soruyorlar hocam biraz işte siyasi yorum yapar mısın? Ülke gündeminden bahseder misin? Kusura bakmayın bahsedemem. Niye? Abi bahsetsen ne yapacaksın yani? orayı Orası aslında müdahil olacak bir alan değil. Yani Evet, tamam. Bir sürü astrolog bastırabilir. Ama ben onların sorumluluğunu almak istemiyorum. Anlatabildim mi? Niye? İşte o Satürn 3. Işte evinizden geçiyordur. 11. evinizden geçiyordur. Tamam mı? Ee, bir de orayı etkileyen bin türlü faktör var. Bin türlü şey var. Adam var. Bin türlü konu var. O yüzden hani e, Satürn'ün 3. ev iletişimi ya da 3. ev transiti kişinin e, doğru bilgi Kaynağı olması için de önemlidir. Değerli arkadaşlar. Devam ettiğimizde ne, Nedir arkadaşlar devam ettiğimizde? Bir bakalım nerede kaldık? Kişinin dedi Kendi zekası ve güvenlik Güvenlik duygusunu Derinleştirebilmesi. Yani Kendi fikirlerine güvenebilmesi. Az önce bahsettiğimiz Neden sonuç ilişkisini kurabilme, altını Doldurabilme ve onun sorumluluğunu Alabilme. Çünkü bugüne kadar kişi onlara gerçeklik katacak deneyimlere sahip olmadan soyut bazı düşünce veya fikirleri ifade ediyor olabilir. Yani sen farazi fikirlerden bahsediyor olabilirsin. Ama adam geldi sana yol sordu. Dedi ki benzinim bitti. Benzinliğe gitmem lazım. Benzinlik çok gerçek bir şey. Sen ona doğru bilgi vermen lazım. Benzinlik işte uzayda işte Satürn'den döndün, işte hamal yıldızın sağına döndün, oradan çıktın oraya oturdun, yukarıdan aşağı bir baktın, gördüğün yerde işte benzinlik mi diyeceksin? Hayır. Yerini tarif edeceksin. Niye? Çünkü adam sana yanlış yere gönderirsen küfür eder. Birçok vakada bu kişinin, yani e, bu vakada derken hani burada şöyle bir durum var. Fikirleri soyuttan somuta çevirmek yani... Fikrin realiteye dönüşmesi lazım. Hatta çok bilgili insanlar da vardır. Yani her bilgili insan fikrini paraya çeviremez. Çünkü onun somut fikirleri var. Mesela bir zaman ben Sony CEO'sunu konuşurken duymuştum. Adam dedi ki bizim öyle öyle mucitlerimiz, öyle öyle icatlarımız var ki onları diyor piyasaya süremiyoruz diyor. Piyasaya sürülebilmesi için halk tarafından kabul edilmesi, kabul görmesi lazım. Halkın işine yarayacak, pratik hayatta uygulanabilir olması lazım. Kolay satılabilir olması lazım ve kolay üretilebilir olması lazım. Döymek ki her bilgiye dönüşmüyor. Bilginin dönüşebilen kısmı var. Özellikle de toplum tarafından kabul görmüş. Bilgilerin paraya dönüşmesi daha kolay. Mesela sen bir uzay aracının... İşte motor pompasının bir tuva, e, köşesini geliştirirsin. Kimseye satamazsın. Ama git şurada lastikçilik yap. Bir sürü insan sana lastik yaptırır, lastik tamir ettirir. Mesela biz bir zamanlar, ben bilgisayarcılık yaptım 10 yıl kadar. 96-2006 yılları arasında. O dönemde bilgisayar kasası üretmeye düşündük. O zamanlar ne telefon var, ne laptop. Yani var ama tek tük yani öyle çok aşırı değil. Bilgisayarın kasasını ahşaptan üretelim dedik. İşte hesapladık, kitapladık falan aşağı yukarı Çin'den gelen normal bir kasa, antistatik kasa kadar e, maliyeti oluyor. İşte daha bir de bunu süslediğin müpüslediğin zaman daha da e, şey oluyor. Ondan sonra baktık, dedik ki bilgisayar kasası üreteceğine, kabzıman kasası üretsen daha çok satarsın. Niye kabzıman kasası? Çünkü insanlar orada meyve taşıyacak, bilmem ne taşıyacak, pratik hayatta da daha fazla kullanılacak. İşte bu tarz durumlar oluyor birçok vakada bu kişinin mesleği aile görevi veya başka sorumlulukları nedeniyle seyahat aktivitesinin arttığı bir dönemde olabiliyor 3. evde olduğundan ötürü Ayrıca sadece yaşamın entelektüel alanları değil aynı zamanda başka insanlarla olan ilişkileri de, de gevşek uçları sıkılaştırdığı bir dönemdir niye ya yani onunla arkadaşlık ediyorum, bunun arkadaşlık ediyorum, ona yalan, buna trip, ondan sonra şey e, riyakarlık, gıybet, tamam mı? Bunlardan uzak durman gereken bir dönem. Özellikle gıybet. Bu dönem esnasında kişi, arkadaş ve tanıdıklarıyla çeşitli ilişkilerin sınırlarını tam olarak belirlemeye, belirleme eğilimi olduğu bir dönemi bize gösteriyor. Çünkü önüne gelenle ilişki kurduğun zaman o senin itibarınızı edilebiliyor. O itibar kazandırabiliyor. O sana zarar da verebiliyor. İşte orada Satürn o iletişimsel alan, hayat alanında seni bu tarz alanlardan ne yapıyor? Testlerden geçiyor. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün Satürn'ün 3. evden geçişini enine, boyuna, sağına, soluna, yukarıdan aşağı, çapraz falan derken her yerine size anlattım. Şimdi lütfen e, siz de eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ve yine arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hangi konularda videolarımın gelmesini isterseniz bana yazabilirsiniz. Eğer bu video, videoyu beğendiyseniz ve bu videodan istifade ettiyseniz bu videonun altına yorumda bulunabilirsiniz. Evet hocam video çok güzeldi çok güzel anlaşılırdı ya da anlaşılmaz şu kısmını anlaşılmaz bulduğumda diyebilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü o yorumlarınız da benim için motive edici oluyor ve motive edildiğim zaman da bende daha fazla video yapasım geliyor. Ama diğer türlü sanki konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Sanki satürn üçüncü evimde ve hiçbir yere gitmiyormuş gibi oluyor. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz, astroloji danışmanlığı almak isterseniz astroarif.com web sitemden bilgi alabilirsiniz. Yine bu videonun altında WhatsApp numaralarımız var. Astroloji eğitimlerimizden ve astroloji e, danışmanlıklarımız konusunda bilgi almak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde ne olacak onu size söyleyeyim. Tabii ki Satürn 4. evde. Satürn 4. evde transiti nedir? Ne anlama gelir? Size birazcık bunlardan bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere.